Herkese merhabalar, iki aydır eşimle birlikte Hollanda'da yaşıyoruz ve yeni gelmiş iki kişilik bir ailenin Hollanda'daki ilk aylarında ne kadar harcadığını, neye ne kadar para verdiğini paylaşmak için bu videoyu çekiyoruz aslında. Hollanda'daki en pahalı şeylerden biri kiralık ev maalesef ve e... Bu bizim Türkiye'de alıştığımızdan çok farklı. Çünkü Türkiye'de kazandığımız paranın çok daha küçük bir kısmını kiraya verirken burada kazandığımız paranın üçte birini, yarısını kiralara vermek zorunda kalabiliyoruz. Ev fiyatları gerçekten pahalı. Bunun da ana nedeni aslında çok fazla kişinin bizim gibi buraya gelmesi ve çok az ev olması. Kocaman şehirde yani... Geziyorsunuz etrafı görüyorsunuz o kadar fazla ev var ki ama çok az evi ilanı çıkıyor maalesef Ve bir evi de sizin gibi gelen belki sizden çok daha fazla para kazanan birçok kişiyle görmeye gidiyorsunuz ve ev sahibi o evi görenler arasından o evi kime vereceğini seçiyor. Bu da şansı tabii ki her zaman azaltıyor ve evi bulmanızı zorlaştırıyor. Bu nedenle Hollanda'da kiralar da çok yüksek. Ben Eindhoven'la ilgili konuşacağım genel olarak çünkü biz Eindhoven'da yaşıyoruz. Eğer Eindhoven merkezde, merkezden kastım da aslında bir çember var Eindhoven'ı çevreleyen. O çemberin içinde ev bulmak istiyorsanız çok şanslıysanız belki 1500 Euro'ya e, artı eksi 50 diyelim hadi 1450-1550 Euro arasına iki artı 1 80 metrekare civarı bir ev bulabilirsiniz. Ama genelde fiyatlar Eindhoven merkezde 1600-1700 euro civarında. Ee, ve bu gerçekten güzel bir para. Eindhoven'ın merkezinden uzaklaştığınız zaman e, yavaş yavaş bu rakam aşağıya düşüyor. Yani o çemberin 1.5-2 kilometre, 3 kilometre ya da işte daha uzağına gittiğiniz zaman e, 1200-1300 euro da evler bulabilmeye başlıyorsunuz aslında. Daha da uzaklaşırsanız merkezden mesela biz Eindhoven'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan başka bir şehirde bir artı birdi bu ev ama yani evin oturma odası 70 metrekareydi. çok büyükte ortak yaşam alanı bir de 20 metrekarelik bir yatak odası vardı ve ev bahçeliydi böyle bir evi 975 şuraya bulabilmiştik ya da aynı 30 kilometre uzaklıktaki başka bir şehirde Triblex, Bahçeli, e, yerden ısıtmalı 2020 yapımı, A enerji sınıflı bir evi 1250 euroya bulabilmiştik. Yani uzaklaştıkça eee yaşayacağınız evin kalitesini de çok öteye geçirebiliyorsunuz. Fiyatı da bayağı bir aşağı çekebiliyorsunuz aslında. Bu nerede, nasıl yaşamak istediğinize göre şekilleniyor aslında. Biz e, şu an benim bu videoyu çektiğim evi tuttuk. Çünkü bu bahsettiğim evlerin hepsinden daha önce burası bize olumlu geri dönüş yaptı. Ve... E, o kadar çok ev başvurusu yapıyorsunuz ve o kadar az geri dönüş alıyorsunuz ki emlakçılardan. Size bile evet dediğinde onu reddetme şansınız gerçekten evi çok kötü değilse çok dışık olmuş oluyor. Biz de bu evi kabul ettik. Şu an uzun lafın kısası bu eve biz 1450 euro aylık kira ödüyoruz. Tam olarak Aynidov'un şehir merkezine 3 km uzaklıkta burası. O bahsettiğim çemberden de 1.5 km dışarıda bulunuyor bu ev. Bir apartman dairesi bu arada. Bahçeli bir evde yaşamıyoruz. 3 artı 1 burası ve 80 metrekare. 1960 yapımı bir bina. Enerji sınıfı da D buranın ve bu iyi bir enerji sınıfı da değil maalesef. Enerji sınıfı neden önemli? Çünkü ...oturduğunuz evde gelen faturaları direkt etkiliyor. Bu yani enerji sınıfı çok düşük bir evde oturursanız... ...aylık 300-400 euro sabit her ay doğal gaz faturası öderken... A enerji sınıflı bir evde doğal gazı elektriğe toplamda 100 euro gibi bir para ödeyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu evin enerji sınıfı D ve biz bu evde en yüksek faturayı elektriğe ödüyoruz. Çünkü bu evde doğal gaz yok. Bu evdeki kaloriferler de elektrikle aslında ısınıyor. Ama orada benim de hala tam anlamadığım bir şey var. Çünkü iki farklı fatura ödüyoruz. Bir aylık 100 euro fix ısınma için ödüyoruz bu eve. Yani kalorifere sağlanan elektrikli ısıtma için 100 euro ödüyoruz. Bir de aylık 127 euro evin elektriğini ödüyoruz sabit olarak. Yani bunun yüksek olması da şundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Doğal gaz olmayınca evde duş aldığınız suyu da elektrikli kazandığı ısıtıyorsunuz. Ocağınız da elektrikli. Yani bu faturaların hepsi aslında evin geçen seneki tüketimine göre belirlenip bir sonraki sene sizden her ay sabit olacak şekilde alınıyor. Eğer sene sonunda daha az tüketim yaptıysanız size para geri ödeniyor. Eğer daha fazla tüketim yaptıysanız siz ne kadar fazla tükettiyseniz o kadarını enerji şirketine ekstra olarak ödüyorsunuz elektrik ve e, ısınmadan bahsettikten sonra, yani bu faturalara kıyasla çok daha küçük kalan başka bir fatura aslında su faturası. Su faturası için biz aylık bu evde 25 euro ödüyoruz. Su demişken aklıma geldi. Burada çeşmeden su içebiliyorsunuz. Yani dışarıdan su alma alışkanlığı yok hiçbir insanın. Hatta dışarıdan su aldığınızda da içtiğiniz su, evden içtiğiniz sudan çok daha lezzetsiz. O bakımdan burada e, içilecek suya ekstra para ödemiyorsunuz. Diğer sabit bir gider de aslında internet. Biz e, bu evde internet İnternete aylık 37 euro ödüyoruz. Vodafone'dan e, kullanıyoruz interneti. E, ve internet bayağı hızlı aslında. 1000 megabit e, indirme hızı var. 50 megabit'e de yaklaşan yükleme hızı var internetin. Bu özellikle YouTube'a video yükleme konusunda işleri bayağı kolaylaştırıyor aslında. İnternet bayağı hızlı söylemek istediğim. Bir sonraki bahsetmek istediğim kalem aslında telefon faturası. Bunun niye... Evi anlatırken anlattım. Çünkü internetle bağlantılı biraz. Biz eve interneti bağlatmadan önce Vodafone'a gittik ve iki hat aldık. Eşim için, kendim için. 26 Euro aylık sabit ücretle aldık bu hatları. Yani toplamda 52 Euro ödüyorduk aslında ve 15 GB internetimiz vardı. İnterneti bağlattıktan sonra eve, e, ikisini de Vodafone'dan alınca, yani size bir kampanya yapıyorlar. Bu bizim 52 Euro'luk faturamız 35 Euro'ya düştü. 15 GB'lik internetimiz 30 GB'a çıktı. Yani aslında bayağı her şeyi Vodafone'dan aldığınız zaman aşağı düşüyor faturanız. Yani üçte bir kadar düşüyor. Bu da iyi bir oran bence. Bu bahsettiğim telefon faturasında 30 GB internet limitsiz konuşma mesaj. Türkiye 100 dakika arama da var. Bunlar da güzel tarafları aslında. Ev için harcamalarımızı bitirdikten sonra Hollanda'da yine bizi Türkler olarak çok memnun etmeyen ekstra bir harcama kalemi var. Bu da sağlık sigortası. Maalesef burada sağlık sigortasını maaşınız yattıktan sonra siz ödüyorsunuz. Yani biz Türkiye'de buna alışık değiliz. Çünkü her şey otomatik kesiliyor. Elimize gelecek parayı biliyoruz ve sanki kendimiz ödemiyormuşuz gibi hissediyoruz. Burada kendiniz ödüyorsunuz sağlık sigortanızı. Biz en basit paketlerden bir tanesini seçtik ve genelde de insanlar böyle yapıyorlar aslında. Ee, aslında en basit paketin bir üstü. Çünkü en basit pakette belli başlı hastanelere gidebiliyorsunuz hasta olduğunuz zaman. Bir üst pakette bu da aylık 5 euro gibi yani komik bir rakam fark ediyor. Bütün hastanelere gidebiliyorsunuz. Bütün hastanelere gidebildiğimiz en basit pakete toplamda 2 kişi için 234 euro ödüyoruz. Evle ilgili harcamalar ve sigortadan bahsettikten sonra şimdi her iki ayda da farklılaşan yani miktarları farklılaşan harcamalardan bahsetmek istiyorum. Ee, mesela biz e, market için Eylül ayında 455 Euro harcamışız. Ama Ekim ayında market için 506 euro harcamışız. E bunda şunun etkisi var bence. Biz Ekim ayında taşındık şu an kalıcı olarak yaşadığımız eve. Kendi evimize geçince daha fazla mutfakta yemek yapmaya başladık. Daha fazla marketten alışveriş yapmaya başladık. Bu 50 euroluk fark aslında bizim kendi eve geçmemizle alakalı. Yani bunu çok aşağıya indirebileceğinizi düşünmüyorum. Biz geldiğimizde genel olarak duyduğumuz rakam 400 euro civarında. Bütün aylık alışverişlerinizi yapabilirsiniz gibiydi ama hani ben bunu Bugünün şartlarıyla ki Hollanda'da da artık enflasyon var maalesef bugünün şartlarıyla 500 euro'nun altına indirebileceğinizi çok düşünmüyorum maalesef yine aydanaya farklılaşan ve dikkat etmezseniz bütçenizi zorlayabilecek başka bir kalem var şu an bu da dışarıda yemek eğer e, çok para kazanmıyorsanız ya da Hollanda'ya yeni geldiyseniz ben buna dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü dışarıda yemek yemek, bir şey içmek çok pahalı Hollanda'da. Eğer bunu gidip marketten alır evinizde yaparsanız ya da dışarıda içtiğiniz aynı şeyi marketten alır evinizde içerseniz 3'te 1, 4'te 1 daha az ödeyeceksiniz net olarak. Bu bahsettiğim oran 4'te 5'te bire bile gidebiliyor aslında. Biz dışarıda... İlk geldiğimiz aydı ee, çok da yemek yemediğimizi düşünüyoruz ama hani dediğim gibi dışarıda yemek içmek pahalı ee, ilk ay yani Eylül ayında 344 euro harcamışız. Ekim ayında ise 283 euro harcamışız. Burada yine mutfak masrafımız artmış çünkü kendi evimize geçmişiz. Ama evde daha fazla yediğimizden dışarıda yediğimiz yemeği azaltmışız aslında. Bu rakamlarda da gözüküyor bu. Yine Türkiye'de alışık olmadığımız ama burada karşımıza çıkan bir harcama kalemi var. Bu da aslında... Öğle yemeği, iş yerinde yediğiniz öğle yemeği. Çünkü Avrupa'da çoğu firma size öğle yemeğini vermiyor. Siz ya kendiniz evden yemek getiriyorsunuz ya da işte firma civarında ya da içerisinde bulunan yerlerde parasıyla yemeğinizi yiyorsunuz. Birçok insan yanında getiriyor yemeğini ama işte siz de yeni başladığınız zaman... E, Kabınız olmuyor, işte geçici evde hazırlayacak çok fırsatınız olmuyor vesaire. İş yerinde yemek durumunda kalabiliyorsunuz çoğunlukla. Şimdi ben de yavaş yavaş aslında iş yerine yemek götürmeyi arttırmaya başladım. Ama Eylül ayında mesela 62 Euro harcamışım. Sadece öğle yemeği ya da işte iş yerindeki marketten aldığım bir meyve için, bir kurabiye için toplamda 62 Euro harcamışım. E, Ekim ayında ise 46 euro harcamışım yemek için. Bir sonraki kalem seyahat harcamaları. E, bizim de en büyük motivasyonlarımızdan biriydi bu. Avrupa'ya gelelim daha fazla seyahat edelim. Ama tabii bu da beraberinde bir bütçe istiyor. E, biz ilk geldiğimiz ay e, 4 farklı şehre gittik. Bunlar Belçika'da, Gent, Bruges'dü. Hollanda içinde Amsterdam'a gittik. Bir de Almanya'da Düsseldorf'a gittik. Gent ve Bruges'e Bizi bir arkadaşımız götürdü kendi arabasıyla. iki şehri bir günde gördük. Biraz hızlı bir seyahat oldu. Yani aslında 3 günü birlik seyahatti bu 4 farklı şehirde olan. Bu 4 farklı şehirde 3 günü birlik seyahat için... 404 euro harcamışız Amsterdam'a ve Düsseldorf'a toplu taşıma ile gittik. Onlara yaptığımız harcamalar da bu bahsettiğim rakamın içinde. Ekim ayında da Brüksel'e gittik. E, bunun içinde aslında günlük 100 euro harcamışız. Bu seyahatte günü birlikte aynı Düsseldorf, Amsterdam, Brüksel ve yentin olduğu gibi. Yani günü birlik düşündüğümüz zaman seyahat başına 100 euro gibi düşünebilirsiniz. 100-150 euro diyelim hatta. E, mesela e, tabi e, bir yerde kalacaksanız bu rakam otomatik olarak artıyor çünkü seyahat ediyorsanız en pahalı kalemlerden bir tanesi konaklama. Biz mesela önümüzdeki hafta Paris'e gideceğiz. Hollanda'ya biraz daha uzak bir şehir. Bu saydığım şehirlere göre. 6 saatlik bir otobüs yolculuğu. Bunun için e, otobüs biletlerini 2 kişi gidiş geliş için 60 euro e, vereceğiz. Ve orada kalacağımız otel için de 2 gece için 150 euro vereceğiz. En az bu kadar da muhtemelen orada harcayacağız. Yani Paris için de bu dediğimiz bütçe aslında uyu aşağı yukarı. Günlük 100-150 euro harcamış olacağız Paris'te. Siz de öyle düşünebilirsiniz. Eğer ayda iki farklı şehir görecekseniz ve bunlar günübirlik olacaksa iki farklı şehir için ayda 200-300 Euro harcayacağınızı düşünebilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce son olarak birkaç ekstra kalemden bahsetmek istiyorum aslında. Mesela bu ilk bahsedeceğim kalem şehir merkezinde yaşıyorsanız çok geçerli bir şey değil. Ama mesela şehrin biraz dışında yaşıyorsanız ve şehir merkezine gitmeniz gerekiyorsa haftada birkaç kere sonuçta ulaşım maliyeti de eklenmiş oluyor harcamalarınıza. Mesela otobüs için biz şu an bu kaldığımız yerden aylık toplamda 30 euro gibi harcıyoruz diyebilirim yani şehir merkezine ulaşım için ekstra kendimiz canımız istediğinde bisikletle gidemediğimiz zamanlarda ulaşmak için 30 euro 40 euro gibi bir bütçe düşünülebilir aslında ve mesela geldiniz diyelim birçok Türk bunu yapıyor görüyorum ve biz de yaptık aslında gidip telefon aldık e, iPhone 13 Pro Max aldık çünkü daha ucuz ödemesi kolay bunu da mesela gidip Vodafone'la kontrat yapıp ayda 40 euro ödeme ile 2 e, sene ödeyerek e, halledebiliyorsunuz. Telefona sigorta yaptırmak istediniz. E, aylık 15 Euro verirseniz herhangi kırılmada, düşürmede telefonun aldığı hasarı e, sigorta şirketiyle de halledebiliyorsunuz. Onun haricinde diyelim alışveriş yapmak istiyorsunuz. Ayda bir birkaç parça bir şey almak istediğiniz üstünüze. Yani iki kişi içinde. Ayda 100-150 euro harcarsınız. Öyle düşünebilirsiniz. Yani toplamda aslında baktığınız zaman ucuz bir ülke değil Hollanda. Yani 3000 euro civarı 3000 eurodan daha fazla harcıyorsunuz. Yani ne kadar dikkat ederseniz edin. Bayağı bir sıkarsanız kendinizi. Belki 2700-2800 Euro'ya indirebilirsiniz bu bahsettiğim rakamı. E, ama e, iyi düşünmek lazım gelmeden önce. E, beraberinde getirdiklerini e, sizden götüreceği konforları. E, umarım video yararlı olmuştur. Bahsettiğim konularda ya da bahsetmeyi unuttuğum konularda herhangi bir soru olursa aklınızda sorun. Elimden geldiğince cevaplarım. E, bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere de diyelim hoşça